Ya ben Mehmet Ay. Ben bu ee, sürge programda oturuyorum. 3 yıldır müteahhit burayı yapmış. Sürekli yaz, kış demeden burası doludur. Çok kazmış burayı. Herhalde kendi menfaati için burayı kazmış. Yani bizim için değil. Ondan sonra üç yıldır bizi kandırıyor diyor. Yaz gelsin kurutacağım burayı. önlemleye alacağım. Halbuki şu an yapmaya neti yok. Yapmıyor. Bir ara dediği 15 beş yıl bana ver burayı ben yapacağım. 15 yılda kabul ettik. Gene Gene böyle bıraktı. Ortada bizi bıraktı. Gene bizi kandırıyor. Şimdi yapmaya neti yok. Biz artık davacıyız. Otuz altı daire de burası. Ki bir dairenin içinde hepsi doludur. Ne kadar gidiyoruz? O ona atıyor, o ona diyor. Benim zamanda olmamış. Ben. O diyor benim zamanımda olmamış. Git şikayet edin. Savcılığa getirin. İmar, imar müdürü söylüyor. Bir savcılığa verin, Kimin kartasında patlasa patlasın. Yok daha şikayet edin. Yeni şikayet edin. şikayet edin. Sözde otopark olarak yapmış ama otopark hangi? Hani otopark? Yani bura, burak bizim için kapansan hayır. Ne otopark oluyor, ne dükkan oluyor, ne iş yer Allah Allah Allah, kursa eğer bir, bir deprem olsa hepimiz tehlike değil. İstanbul'da bir deprem oluyor, ben burada üst katayım. En üst katayım, orada hiç yedim. Kaç sefer burada biz evden tutuyoruz. korkudan kaçıp çıkıyoruz dışarı. Zamanla bu, bu temeli çürütecek. Üç yıldır hiç kış, yaz demeden su, kaynak su gibi altın geldi Çünkü sağlam yapmamış. Yani hep, trafiği hepsi açıktır. Açık olmasa belki bir su denmezdi. Yok, gittikçe çürüyor. Gittikçe çürüyor. Bir yeni binayı. Ondan sonra yeni binayı bir kadar insan bu bilgilerde oturuyor. Ben Selim Yıldırım. Ee, ben binada de oturuyorum. Ee, üç yıldan beri bu sıkıntı yaşıyoruz. Bir sürü dolayı biz her gittiğimizde adam ha bugün hayal, hayal yapacağız, bütünü yapmıyor. Biz belediye gidiyor, belediye de aynı şekilde bize başkasına atıyor. diyor, Mimar diyor, git savcılığa şikayet edin, git bilmem kime şikayet edin, biz kime gideceğimizi bilemiyoruz bilmiyoruz yani. yani kime derdimizi söyleyeceği bilmiyoruz yani. yani bir etkili bunu din dinliyorsa bir biz zaten de bir derdimize bir çare bulsunlar yani burada şu anda 36 daire var, asnaplardan hariç. yani herkesin makdurdur yani Allah bir korusun, bir deprem olursa bir şey olursa yani herkesin riskisi var yani yani sözde burası otopark olarak geçiyor ama hali görüyorsun o bir ne otopark kullanabiliyorsun, ne emparoları Şu anda 20-30 saniyeden fazla su içinde var. Yani biz sadece suyun erinmek için, defalarca evet. yerine gitmişiz. Biz e, derdimize çare bulunmuyor. yani. Sadece mesela belediye e, arıyoruz, gelip suyu çekiyoruz, bırakıyoruz. Başka bir şey yapmıyorlar. Yani bu biz var. aramızdan gelip su çekiyorlar. Başka bir türlü gelip çekmiyorlar. İki ayda bir arıyoruz, ancak gelebiliyorlar yani. Yani iki ya ayda bir doluyor Bir gün. Haçın bir başarı ha, akşam yani, bir haftada bu şekilde bu hale geliyor yani. Bir haftanın içerisinde bu şekilde su doluyor yani. 30 40 santim su doluyor. Bir de yani bir yerden gelmiyor. Bu su sadece alttan atıyor. Artık binanın arka tarafından yaparken yeni yaparken suya yapılmamış yani tarra betonlarına sadece toprağı doldurmuş bırakmış. Ve artık tarafından arkasından terde tarafından su sızıyor. Alttan sızıyor. Bir yerden geliyor. Yani su yağmurudur bu. <gülüyor> şey ne diyor? <gülüyor> Nasıl? Kala geldi. Abi alo ne zaman verecek? Yeterli mi? Bu